Merhaba arkadaşlar. Bu CoinMarketCap sitesi ile ilgili bir inceleme videosu yapayım dedim. Araştırmalarda burayı kullanıyoruz genelde. Şuraya bir restart yapalım. Nasıl kullanılıyor? Onunla ilgili bir iki detay vereceğim. Youtube'daki videolara baktım. Bazı detaylar atlanmış. Onlara gireceğim biraz da. Şimdi zaten siteye girdiğinizde şuradan Türkçe yapabilirsiniz isterseniz. Bu site coin sıralamasını veriyor. Sıralamayı yaparken de piyasa değerine göre sıralıyor. Yani Bitcoin 1 trilyon dolar, Ethereum 305 milyar dolar diye piyasa değerine göre sıralıyor. Hani bizde yanlış bir algı vardı. Derler mesela Ripple çok ucuz deriz. İşte mesela atıyorum Polkadot daha pahalı. Hatta şuralarda işte Bitcoin Cash çok pahalı deriz. Aslında sistem öyle işlemiyor. Orada e, arz önemli. Arz ile e, fiyatı çarparak piyasa değeri hesaplanıyor. Yani 115 milyon Eter 115, yaklaşık 115 milyon çarpı 2 2.642 dolar bize şunu veriyor. Dolayısıyla bir projenin ucuz mu pahalı mı olduğuna aslında buradan bakıyoruz. Yani genelde şey yapılmaya çalışır ya böyle arkalara gidelim artık piyasa çok büyüdüğü için o rakamlar da değişti ama işte 100 milyon doların altı mesela 8 milyon dolar piyasa değeri olan bir projeye işte D market ne siz buna girip şimdiden değerlendirdiğinizde mesela siz buna atıyorum 50 bin dolar yatırdığınızda ne oluyor projenin belki de binde birini satın almış oluyorsunuz Dolayısıyla bu proje yarın 1 milyar dolara çıktığında sizin paranız da ona göre katlıyor Bugün bir tane tweet serisi vardı onunla ilgili Hani bir Projenin Mesela Ripple, Ripple 1 dolar, Ripple 20 dolar olacak diyorsak, Ripple'ın piyasa değerinin 1.2 trilyon dolara çıkacağını öngörüyoruz. Yani Ripple 1.2 trilyon dolara çıkacaksa, Bitcoin nereye çıkacak? Yani orada onu düşünmek lazım. Evet, şimdi geçeyim. Ee, customize diyoruz genelde. Görmek istediğimiz şeyleri giriyoruz. Mesela ben 30 günlük çarları e, görm, 30 günlük grafiği görmek istiyorum. 7 günlük grafik yerine şunu çıkarıyorum. Bir de ATH görmek istiyorum, ulaştığı en yüksek değer yani Gördüğünüz gibi mesela Bitcoin şu an ulaştığı en yüksek değer 64863'müş ee, Ethereum galiba bugün yaptı ee, 2676 Diye gidiyor, o zaman siz belki diyebiliyorsunuz ki işte bu 495'e çıkmış Monero 392 inmiş tekrar ATH'ye gidebilir Gibi düşünebilirsiniz, farklı bir şey düşünebilirsiniz 30 günlük grafik burada Devam edelim şu menülerden başlayalım. Kategoriler. Neden kategoriler var? Çünkü aslında her kripto para projesi bir e, web projesidir. Web 2'deki projeler nasıldı? Sosyal olarak insanları birbirine bağlıyordu. Yani turizmle ilgili bir proje sosyal olarak insanları birbiriyle etkileşime geçiriyordu. Oradaki ödeme altyapıları, kredi kartları falan üzerindendi. Aynı şekilde web 3 projelerinde de turizm olsun, işte ne olsun burada eee sadakatle ilgili projeler, sadakat sistemleri ile ilgili projeler, DeFi'lar sporla ilgili projeler, eğlence projeleri, Binance Smart Chain ekosistemi, hobi ile ilgili projeler, diye oyun projeleri kategoriler var. %100 çalışmıyor ama olabildiğince doğru yapmaya çalışıyor. CoinMarketCap oracles ne mesela? Linkle başlıyoruz. Oracle projeleri dışarıdan veri alıp blok zinciri entegre eden projeleri Oracle projeleri deniliyor. Yani mesela biz dedik ya, VTAN gibi bir şeyde tedarik sistemini blok zincire entegre edeceğiz. Yani bir süt masama gelene kadar geçtiği evrelerle ilgili dışarıdan veriyi alacağız. Bu işte dışarıdan alan verilerde Oracle'lar kullanıyor. En popüler link, link gerçekten yani herkesin az çok uzlaştığı bir şey. Kaliteli bir proje. O yüzden çok fazla partneri var çünkü çok fazla yerle partnerlik yaparak içeriye doğru aktarıyor verileri. Burada Polkadot ekosisteminde geçiyor evet Chainlink bir Polkadot e, altyapısında kullanılan substrate isimli teknolojinin paleti olarak da kullanılıyor. Yani paleti dediğim oradaki bir kütüphane kodlama kütüphanesi gibi düşünebilirsiniz ama sadece o değil direkt Polkadotun altına almak biraz haksızlık olabilir. Kategoriler bu şekilde ne işe yarıyorlar? Mesela diyorsunuz ki turizmle ilgili projelerde hızlı bir artış var Ne bileyim atıyorum dünya turizm ile ilgili e, önemli bir otoritep coinlerle ilgili bir harekete geçti. hemen bakıyorsun burada zaten birincisi 178 sırada aslında bayağı düşük şu an turizmle ilgili coin market cap. altlardaki projelerde genelde şey oluyor. ...daha tokenization'a girmemiş projeler oluyor. Yani bakın 799 kişi bunu izliyormuş. İzleme listeleri var bu arada. En popüler izleme listelerine bakıyorsunuz. Yani buradan, evet bu projeyi 799 kişi takip ediyor diye bir yorumda yapabiliyorsunuz. Yani bunu işte 70.000 kişi takip ediyorsa, yayınlanmamışsa... Mesela benim e, önemsediğim daha çıkmayan Kirt projesi kaç kişi takip ediyormuş? 1320 kişi takip ediyormuş. Daha listelenmedi oradan da bir yorum çıkarabiliyorsunuz. Benzer şekilde e, Defi'ler yani Defi projelerinde NFT'de bir imi olduğunda hemen açayım burada hangileri Defi, hangileri NFT diye bakabilirsiniz. Aşağıya indikçe yine aynı şekilde piyasa değerine göre bir sıralama var. Dikkat ederseniz yani MonoVale e, isimli şey normalde değeri 1122 12, dolar ama topu topu 6700 tane çıktığı için çok düşük. Mesela bununla ilgili e, bakayım var mı? Robo, Robonomics Network diye bir şey var bakın. 583. sırada bir tanesi ne kadar? Ha, yok Robonomics Network değil. Robonomics Web Service 4460. 446. Sıra, sırada bir tanesi 61.000 dolar. Bakın, bir tanesi çünkü zaten topu topu kaç tane var biliyor musun? 100 tane var detaylı incelemedim Robonomics'i biliyorum Robonomics dış dünyadaki e, akıllı cihazları sisteme entegre ediyor Mesela atıyorum diyorsunuz ki Coca-Cola diyor ki ben bir kola kutusuna e, blok zincire entegre edeceğim Gelip oradan ödemeyi blok zincir üzerinden yapacak ve onu da işte başka bir projeyle Bağlayacağım. Öğrenci ise Onun işte eğitim puanı kazanacak Atıyorum. Bu dış dünyadaki nesnelerin internet verilerinin entegresi Robonomics, Parachain Audition uh, dediği de kusama üzerinde yakında Açık artırmalara girecek. Onunla ilgili Bir kusamanız varsa bir tane X-ray testi verecek 60 dolar hatırladım kadarıyla. Evet oradaki şey bu teklifi şu an sitede iki tane parası var dikkat ederseniz işte bu mesela bu 61.000 dolar çok 61, e, bin dolar çok yüksek ama 100 tane arzı var hazırlığına girmişken bakın bu nerede sergileniyor Uniswap da sergileniyor direkt tıklayıcı üzerine gidiyor mu şuraya tıklayınca gidiyor e, ama bu biraz daha küçük normal Robonomics bakalım yani sergilendiği borsalara ve o borsaların güven güvenilirliklerinin sıralanmasına da buradan bakabiliyorsunuz Mesela bu Huawei de var Tabii burada bir Jax'ler var yani merkezi borsalar bir de Dex'ler var Merkezi olmayan borsalar Mesela Birinç Exchange bu Exchange'ler Uniswap'dan şekilde Dex oluyor Dex'lerdeki mantık ne? Merkezi bir şey yok O Otorite ee, yok o yüzden nispeten daha çok bu Satoshi felsefesine yakın e, yerler. Hemen girmişken bakalım. Mesela bununla ilgili ne var? Web sitesi var. İki tane web sites koymuşlar ee, Blok zincirin e, şeyi var. Scanner var. Bakayım. Hmm, ether ether üzerinde yer alıyor. İşte burada. Kim kime ne para yolladı aslında bunun şeyi var yani Uniswap üzerinden bir işlem yapmış burada Uniswap routerlar çıkıyor mesela Metamask eklentisi şuradaki var ya oradan yapmış Buradan da inceleyebilirsiniz ee, Tutan kişi sayısı 7000 aslında çok düşük baktığınız zaman ee, Bakalım kontratı var Bu ethereum yapılı değil belki ethereum altyapılı önceden çıkmışsa Çünkü Polkadot ekosisteminde bir proje ee, diye bakmış olalım geriye gelelim hemen NFT'ler Polkadot Eko var yani ben Polkadot ekosistemini az çok iyi biliyorum şimdi mesela burada e, atıyorum Rift projesi Polkadot ekosisteminde çok sevilmeyen yani aslında yani yöneticilerim bile Dan Reisterim falan tweet atıp siz kodları ko kopyalamak bir kod sistemi kullandınız dediği bir proje Hani piyasalı ha, ne olur düşer artar onu bilemiyoruz tabi ama e, Polkadot Eko de geçen Polkadot'un yöneticilerinden biri dedi ki, Coin Market Cap'a e girdiğinizde Polkadot Eko diye bir şey var etiketledi Coin Market Cap'ı. Yani bunlar neye göre karar vermişler dedi aslında oradaki projeler olmayabilir dedi. E, gerçekten de öyle çünkü e, Polkadot ekosistemindeki sistemindeki bir projenin hangisi olduğuna karar vermek şu an net değil ne zaman karar verebiliriz? Kusama ile başlayacak olan işte şurada açık artırmalar başlayacak, slotlar kiralanacak. Şu an tanıtımı var sitede. Onlar olduktan sonra bu açık artırmalarda kim onu kazanırsa aslında o diyebiliriz. Peki burada neye göre demişler? Burada biraz afaki ama genel olarak işte mesela şöyle bakalım. işte bu sor, sor projesi Pulse, CRO bunlar bu e Polkadot'un geliştirildiği substrate framework yani substrate teknolojisiyle geliştirildiği için buraya koymuşlar bunları. Mesela MET birçok şeyle entegre bir cüzdan. Mesela Enerji Web Token, Enerji Web Token işte Yeşil Bitcoin diye az çok adı çıkan yani kurucuslarının arasında yani ilk toplantılarında Gavin Wood'un Polkadot'un kurucusunun da olduğu bir proje ama Hatırladığım kadarıyla substrate altyapısında değil dolayısıyla açık artırmalara girmeyecek kazana yani Kazanma durumu da yok Mesela Parastas diye bir site yaptılar yeni Orada şu anda daha net görüyoruz ee, Açık artırmalara kim hazırlanıyor nasıl hazırlanıyor Teklifleri ne olacak şu an 16 tane proje var Diye bakabiliriz. Ee, devam edelim Binance Smart Chain Binance Smart Chain ekoda daha Tabii e, Doğru veriler var Burada da Binance BSC altyapısındaki şeyler Solana yeni eklemişler Solana da gitgide büyüyen bir ekosistem Özellikle serum çok popüler yani Şurada pik yapmış Buradan onlara bakıyoruz Farming'de de işte bu daha çok Pancake Swap tarzı yerlerdeki Farming şeylerine bakıyoruz Peki bir projeyi detaylıca nasıl inceleyebiliriz Market coinmarketcap'in genel mantığı bu ona bakacağız Şimdi ben size mesela CRUST'ı örnek vereyim Niye CRUST'ı veriyorum hem çok büyük bir proje değil hem de Polkadot altı hepsinde olduğu için ben az çok biliyorum i̇şte CRUST neydi yani Mart'ta şubatta 10 dolardı 150 lira falan çıktı şu an bir düştü tekrar çıkıyor. Şimdi mesela Kras 114 dolar. Pahalı mı ucuz mu? Arzı çok az. Yani arzı ne kadar? 1 milyon 725 bin arzı var. Dolayısıyla ona göre düşünmemiz lazım. Piyasa değeri 200 milyon dolar. 200 milyon dolar çok yüksek bir piyasa değeri değil ne demek? Yani eğer proje iyi ise değerlenebilir demek. Ama proje iyi değilse değerlenmez. Yani bu dolaşan arz. Toplam arzı bu kadar ama sonuçta dolaşan arz bu kadar. İşte seyreltilmiş piyasa değeri dediği de işte bu arzla toplam arzı uğurduğunda ne kadar gelir. Orada bazı yorumlar gördüm. O çok doğru değil. Yani Mesela işte bu daha bu kadarken arzı bu kadarken şu değere ulaşmış. Tamamlanınca çok artar veya çok düşer diyemiyoruz. O projenin kalitesine göre. Projenin kalitesi de aslında işte iyi ürün, iyi takım, iyi fikir iyi hayata geçirme diye dört tane parametreden oluşan klasik startup mantığı dolayısıyla o iyi hayata geçirmenin içerisinde işte borsalarda doğru şekilde sergilenme falan var dolayısıyla bilemiyoruz ama biz buradan projeye girip incelediğimizde buradan grafiğine bakıyoruz bir günlük yedi günlük bir aylık üç aylık bir yıllık gibi bunlara bakıyoruz tüm zamanlar log'a bakmamıştım bir bakayım biraz daha logaritmik bir düzeltme yapıyor galiba. Bu da tarihler arası herhalde. Evet. Onun dışında genelde piyasadaki sıralamasına ve piyasa değerine bakılıyor. Burada dolar karşısında ve istersek bitcoin karşısındaki durumuna bakabiliyoruz. Şurada bir anlık veri oluşturuyor. Bunu robotla yapıyor bu haberi. Projenin devamında biraz projeyle ilgili bilgi veriyor. Hangi borsalarda olduğu ile ilgili. Tabi borsaları iyi tanıdıktan sonra hangi borsada girdiğine bakıp demek şuralarda girdiğine göre güvenilir diyebilirsiniz. Biraz daha veya yol almış diyebilirsiniz. Şu haberlerde e, çok doğru çalışmayabiliyor altcoinlerde ama genelde haber çekmeye çalışıyor doğru şekilde. Bunları da izliyor demiş bakalım. Mesela pahalı polkadot alt gizlilik yapan bir şey 0x. Biraz burada Polkadot altı demiş Daha farklı teknolojisi olan özel bir proje aslında Kendi e, blok zincir teknolojisine kattığı Kendi e, nasıl diyelim Terimleri olan e, bir proje 4800 kişinin izleme sitesinde gördüğünüz gibi topluluğu falan var Mesela dediniz ki Crust'ı ben çok detaylıca inceleyeceğim Sitesine girdikten sonra bir şeye de bakabilirsiniz e, Explorer'ına yani bu bütün hepsi için Explorer var projelerin, işleyiş, transakçınlar nasıl mesela diyor ki Staking oranı %62.5 yani bunu alanların %62.5'i parayı kilitlemiş. Bu biraz güvenilirlikle ilgili bir şey. Bu ne kadar artarsa aslında güvenilirlik o kadar artıyor. Mesela basit bir örnek vereyim. Ben staking'lerini yakından takip ediyorum. Mesela şu anda 54.9'a çıktı. Bunun sebebi en son düşüşten sonra bir tekrar topladı. Artınca %52'lerden %54.9 %55'e çıktı. Ama hala mesela Polkadot'ta veya az önce gördüğünüz Krast'taki gibi %60'lı rakamlara çıkamadı. Mesela Polkadot'ta %65'i paranın kilitli durumda. Gelelim Krast'a geri. Aynı üzerinden birbirine geçebiliyoruz. Bunun sebebi bunların Polkadot'u tepsinde olması Darwinia, Chains, Adres, Plansma, Kulubu yani Şuradan maksimum Evet buradan transferlere bakabilirsiniz Kim kime ne transfer ediyor Mesela elinizde Crust var yani Burada bazıları borsa hesabıdır Borsa hesaplarını nereden anlarsınız? çok yüksek meblalar vardır içinde Mesela bu değil burada 16 tane varmış atıyorum Borsa hesabının blok zincirdeki yerini açıp acaba borsa hesabına hızlı bir şekilde geçişler var mı? Oradan çekir var mı diye bakabilirsiniz veya buradaki çok yüksek işlemlere bakabilirsiniz. Bu tarz küçük paralarda zaten çok fazla transaction olmadığı için daha rahat takip edebiliyorsunuz. Bazı hesaplar robotik işlemler yapıyor mesela bakalım bir tane bakalım biri biri mi Mesih yoksa borsa mı var için, içinde? Ha mesela şu muhtemelen borsa hesabı olabilir. Benim de değil. Çok çok fazla da değil ama yok 11 tane transfer değil. Ya buradaki transfere girdiğinizde mesela şimdi bulamadım ama atıyorum 5.000, 10.000, 100.000 transfer varsa Kras'ta çıkma da, da polka dot'ta falan hemen görülür. Ya o zaman dersiniz ki bu muhtemelen borsa hesabı. Hatta burada ee, şeyler var holdersları açtığınızda e, sıralama da çıkıyor mesela e, Dot bakiyesi ne kadarmış şunun 63 milyon dotu varmış mesela bu arada aşağı doğru ine ine aslında kendi cüzdanınızı da bulmanız lazım Bazen görünmüyor ama neden bilmiyorum. Ayrıca mesela diyelim ki bir adresiniz var ya Polkadot, kusama Crust veya diğer Explorer'larda da aynı şekilde o adresi getirip buraya yapıştırdığınız zaman mesela şu şekilde arattığınız zaman o adres çıkıyorsa bu, bu Crust adresi galiba adresten siz veya kusamada da olabilir cüzdanınızda ne olup olmadığına bakabilirsiniz. Mesela bir borsadan diğerine gönderdiniz ama para geçmedi gelip blok zincirine yazıp yani şu an bu çıkmadı. Bir tane başka adres hemen alalım. O blok zincire yazıp bakabilirsiniz. Mesela şu sender. Varış yeri de burası. Kopyalayalım. Geldiniz blok zincire dediniz ki buna bir bak. Hemen baktık. İçinde 0.01 kasemi var. Transfer edilmiş. nereye 2 dakika önce bura, buradan, buraya 0.01 kasemi transfer edilmiş. Mesela. Bunu da görebiliyoruz. Daha da detaylıca inelim Krasta gelin Parastas değil de Telemetrisine bakalım ee, Bu da mesela Crust için girdiniz ile ilgili ee, Telemetri denilen uygulamada da Daha derinliğine giriyorsunuz Bakın şimdi burada blok zincirde yazılan Bu mesela e, işlemin Kaçıncı işlem olduğu ile ilgili e, Bir bilgi var bunun nerede yazıldı validator dediğimiz o işlemi doğrulayan bu post modellerdeki doğrulayan kişi nerede ona bakıyorsunuz bakın mesela bu crust'ın dünyadaki dağılımı yani yoğunluk Çin'de Dolayısıyla bu proje Çin'e çok yakın bir proje Çin'in yapacağı blok zincirle ilgili adımlar olumlu ya da olumsuz etkilenme ihtimali yüksek bir proje ama gelip polkadota baktığınızda Zaten proje Almanya, İsviçre arasında çok hani merkezi olduğu için oralarda yoğunlaşmış ama yine Çin'de var. Testa, Rococo şu anda nerelerde? Yani bu şu an birkaç yerde. Moonbase dediğimiz Ethereum'u Polkadot'a bağlayan şey var. İşte Clover falan daha yeni projeler. Robonomics sanki bakmıştık o projenin gördüğünüz gibi çok az nodu var aslında. Yani Kaçıncı blok bitmiş? Ortalama süresi ne kadar? Ne kadar süreçin? Son önce bitmiş ki hatta şunları bile hatırladığım kadarıyla özelleştirebiliyorsunuz. işte şurada. Daha da derinine bu şekilde girebiliyorsunuz o blok zincirin. Daha da derini yani göstereyim. O da yani son şeyde mesela crust alıyorsunuz. makinanızda da kurup incelemeye başlıyorsunuz. yani. Bu da biraz daha işin işte developer tarafı. Şu an mesela işlemlere bakmaya başladık. bir projenin derinliklerine o şekilde girebilirsiniz. Onun dışında burada işte satırdı, sütundu. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Filtreler ekleyebiliyorsunuz. Ya dediğim gibi buradaki şeyler %100 doğru değil. Mesela Polkadot, dot ekoda da öyle, diğerlerinde de %100 buna emin olmayın. Ha bunlardan şu artışım 0x'te artar diye düşünmeyin. Onun dışında değinmediğimiz bir şey var mı? Şu üst taraflarda işte borsaları 471 tane, kripto para birimine 9460 diyor ama burada listelediği daha az 4500 tane falan listeliyor muhtemelen orada belli kriterleri var onları düşer o kriterler sağlanmayınca düşürüyor piyasa değeri dediğimiz bütün piyasanın değeri 24 saatlik hacmi dominans dediğimiz 100 birim paranın kaç tanesi Bitcoin'de 49.5 Ethereum'de 14.7 Şu da Ethereum'daki işlemlerde, işte küçük bir kod Bile derleseniz sizden bir gaz ücreti alıyor O veya transaction'larda Gaz ücreti alıyor o yavaş olursa Ne kadar standart olursa ne kadar Hızlı olursa ne kadar Daha da Ethereum sistemine yakından Bakmak ve ağın trafiğini Yoğunluğunu görmek açısından Faydalı olabilir umarım Faydalı olmuştur